Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Barış Yayınları'nın hazırladığı 5'li AYT Matematik denemelerinden deneme 2'nin geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Geometriler 29. soruyla başlıyor. Bakalım ne demiş. Şekil 1'de tabanı 8 birim olan ikizkenar üçgen için pencere üzerinde kısa kenarı 6 birim olan dikdörtgen biçimli perde şekli 2'deki gibi getirildiğinde pencerenin bir kısmı perdenin arkasında kalmaktadır. Perde şuraya getiriyor ve bu ikizkenar üçgen şeklinde. Evet şöyle. Ne yapacağız? Ikizkenar üçgen. Aslında burada z Taban mevcutsa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen tabanına ait yüksekliği çizdik. Sonra tabanı iki parçaya bölgecek. 4 birim 4 birim. E şurası 6 birimde 6 birim olduğundan buraya 2 kaldı. Burası da ne oldu o zaman? 2. Çünkü 4'e 4 ayırmıştım. Sonra hocam şunlar birbirine eşit oldu. E şunlar da birbirine paralel. Çünkü zemine dik bir şekilde bu perde. E paralellik ve böyle şeylik olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşitlik olunca. Şurası A iken burası 3A oluyordu. Sebep? Hatırla. İster benzerlikten git istersen şunu bilmek bilsen iyi olur tabii ki. Böyle eşit olunca A, 3A, 5A, 7A, 9A diye gitmiyor muydu böyle tek sayılar halinde? Gidiyordu. Ya da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A ise tamamı 4A. Buraya 3A kaldı diyebilirsin. Evet A 3A diye paylaştırdık. Hocam 4'teki 4A ise 4'teki burada da 4A'dır. Bize ne diyor? Pencerenin perde arkasında kalan yüzeyinin alanı. Yani 7A bölü yüzey yalıtının tüm pencerenin alanına oranı isteniyor. Yani tüm alanda 8a. Cevap ne yaptı o zaman? 7/8 yaptı. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşım. Geldik 30. soruya. Kare biçimindeki bir kağıt bir cetvel üzerinde şekil 1'deki gibi konup A ile B noktaları boyunca çizilince doğru altında kalan bölgenin alanı 48 birim mm kare olmaktadır. Evet gençler. Şurası şöyle kırmızı ile çizmeyeyim. Şöyle çizeyim. Bu şekilde çizildiğinde ne oluyormuş? Doğru altında kalan bölgenin alanı 48 birim kare oluyormuş. Sonra cetvel şekil 2'deki gibi A noktası etrafında C noktası ile çakışacak şekilde A noktası sabit kalacak. Döndürüyorum cetveli. Şekil 2'deki gibi şu şekilde oluyor. Ondan sonra ac'yi çizince de diyor ne oluyormuş? Döndürülüp A ile C, C noktaları boyunca çizilince oluşan küçük bölgenin alanı. Cetveli ben böyle koyarsam ve buradan bir çizgi çizersem oluşan küçük bölge. Karede iki bölge oluşuyor ya küçük bölge neresi? İşte tam olarak burası. Burasını da kaç vermiş? 24 vermiş. Hmm. Burası 48 burası 24. Ama 48 neresi? Şu B noktası buradayken bu arada B ile C noktaları arasındaki uzak 2 verilmiş. B noktası buradayken oluşan yamuğun alanı 48 ile yanlış yapmayalım şurası 48. Bana bir yamuk alanı verilmiş bir de üçgen alanı verilmiş. E o zaman burada yamuğun alanı ve üçgen alanı hesaplayacağım. Şurayı x dersem karenin bir kenarı x artı 2. Burası da x artı 2. Hocam şu kenarı bilmiyorum şurası y. Normalde böyle oranlamalar belli olsa alan dağıtmadan gidebilirim ama oranlamalar da belli değil. Alan dağıtma yapamayacağım. E hocam burası x artı 2 ise burası da x artı 2 olacak. E buraya ne kaldı o zaman? x artı 2 eksi y kaldı. Burası da x artı 2 değil mi? Kareden dolayı evet. Şimdi şunu kullanacağım ben. Dik üçgenin alanı. Hocam yazalım. x artı 2 eksi y çarpı şu kenar. X artı 2 bölü 2 neye eşit olacak? 24'e eşit olacak. Şuradaki yamuğun alanını alalım. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yüksekliğimizde X artı 2 bölü 2. Her ikisinde de X artı 2 bölü 2 var dikkat edersen. Bu da kaç mı? 48. Zaten 24 bölü 48 1 bölü 2 değil mi? E, güzel bir oran geliyor. O zaman ben bunları taraf tarafa oranlayayım. Hocam sadeleşti sadeleşti. 1 bölü 2 geldi. X artı 2 bölü 2'ler gitti. 2 ile burayı çarpıyorum. 2x artı 4 eksi 2y eşittir. Buradan da x artı y ile buraya çarpacağım. X artı y geldi. Buradan bunu buraya atınca x yalnız kalıyor. Bunu buraya atınca 3y, 4'ü de bu tarafa atalım. 3y eksi 4 yaptım. Hmm. Tamam. O zaman x yerine 3y ye eksi 4 yazarsam şurası ne yapıyor? Hocam 3y eksi y'den 2y kaldı buraya, değil mi? Sonra ne yapacağım? 2y Art +2 x -4 var x -2 yaptı. Şur kenar böyle yaptı. X yerine ne yazacaktık? 3y -4 yazarsam 3y -4 yazarsam eğer burası da 3y -2 mi yapıyor? Evet, 3y -2 yapıyor. Şimdi şu üçgenin alanını kullanabilirim ben. Şuradaki istersen yamuğun alanını da kullanabilirim. Fark etmez. Kenarlar belli 2y -2 ve 3y -2. Alan da belli. Yazalım. İşlem kalabalığı olacak ama yapacak bir şey yok. Yazıyorum dostum. Neydi o kenar? O kenar neydi ya? 2 eksi 2, 3y eksi 2 yazalım mecbur. 2y eksi 2 çarpı 3y eksi 2 bölü 2 eşittir kaç olacak? 24 olacak. Hocam 2'ye bölsek, 2'ye bölsek y eksi 1 yaptı. Buradan y eksi 1 çarpı 3y eksi 2 eşittir 24 yaptı. Çarpanlara ayrılıyor mu? 6 ya 4 falan filan. Mesela şurası 4 olsa bunun yerine 5 koyacağız. Sağlıyor mu? Sağlamıyor. Biz yine de çarpanlara ayırarak yapalım bakalım çünkü tutturamak. Bu sefer tutturamadık. 2 12 falan deneyin bakalım. Bakalım cevap tam sayı çıkarsa onlar. Tutar. Belki de tam sayı çıkmayacak. Şöyle çarptım. Hocam ne geldi? 3y kare geldi. Sonra eksi 2y, eksi 3y, eksi 5y geldi. Sonra buradan da artı 2 geldi. Artı 2 eşittir 24 ya. Yani attık bunu bu tarafa. Artı 2 eksi 24, eksi 22 yaptı. Hocam burası eksi 22 eşit 0 yaptı. Şunu 3y'ye diye ayırsam, bunu da 11'e 2 diye ayırsam çapraz çarpımların toplamlarından geliyor mu 6'dan ve 11'den bu -5 elde ederim. Hatta şuna 11 buna da artı 2 dersem çapraz çarpımların toplamları 11y artı 6y 5y'i veriyor. Buradan 3y 11 ve y artı 2 eşit 0 geldi. Y buradan 2 değerini alır bu sıfıra eşit olduğunda bu negatif bir değer alamaz. Bunu sıfıra eşitlediğimizde 3y eşittir 11 yapar y'yi de 11 bölü 3 olarak buluruz. Ee, demek ki hissederek yapamıyormuşuz burada. y'yi 11 bölü 3 bulduk. Bizden ne isteniyor? Kağıdın çevresi kaç birimdir? Kağıdın bir kenarı 3 y eksi 2 bulmadık mı burada evet. Yani çevre o zaman ne olacak? 4 tane 3 y eksi 2 olacak. Bu da 12y eksi 8 olacak. Bu da 12 çarpı y'yi 11 bölü 3 bulduk Bir de eksi 8'i var. Hocam şunlar sadece işte 44 bölü 8 de kaç yapıyor o zaman 36 yapıyor. Evet biraz işlem kalabalığı oldu ama 30. soru. Böyle e, Edremit çıktı. Belki daha kolay bir yolu vardır. Bilmiyorum. Bir Eyüp hocadan da bakın isterseniz. E, ama soru buraya doğru aktı. Herhangi bir oranlamadan falan gidilmez diye tahmin ediyorum burada. Ama şu bir gerçek. Hep söylüyorum ki MSÖ'yü de, de çıktı. ÖSYM, Dikdörtgen ve Kare'de çarpanları ayırmayı seviyor kardeşim. Onu kullanacaksın. Tamam O yüzden çarpanları ayırmayı da bak burada kullandık zaten. O yüzden Başka bir çözüm varsa da bir araştırmasını da yapabilirsin Yoruma da yaz tamam Evet gençler böylelikle Ördek 30'u kaç bulduk Edremit bulduk geldik 31'e Dik koordinat düzleminde Karşılık iki köşesi 6'ya 0 ve 10 a 12 olan ABC dik dörtgenin köşesi x ekseni üzerindedir hadi bakalım Özel bir durum var x ekseni üzerinde olduğu için Analitik düzlem çizeceğiz Bir tane noktamız neresi hocam 6'ya 0 Şurası 6'ya 0 6 birim uzunluğunda olacak. Öbürü de 10'a 12. Arkadaşım şurası 10 birim olacak. Alttan 4 birim ötede. Burası da 12 olacağı için bak bu daha büyük oldu. Tamam şuradaki noktada 10'a 12. E hocam burası da 10 ya. Şuradaki uzunluk kaç? 4. Şimdi böyle bir dikdörtgen oluştursak. Hocam 2'si iki kenarı x80 üzerinde şöyle bir dikdörtgen oldu. Eyvallah. Bu kenarları da yazalım. Hocam burası A, burası B, burası C, burası da D. Sonra ne oluyor? ABC'de dikdörtgen A köşesi etrafında pozisyonunda bir miktar döndürünce D köşesi Y ekseni üzerine gelmektir. Hadi döndürelim. Sen bunu döndürdüğün zaman hop şöyle D köşesi Y eksenin üzerine geliyor. O zaman bizim dikdörtgenimiz şöyle olmayacak mı kardeşim? Olacak. Ve burada döndürmede kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Eş yapı olmasını kullanıyoruz değil mi? Hadi eş yapı olmasını kullanalım. Şurası 4 birimse burası da 4 birimdir. Şurası kaç birim? 12 birimse. Burası da 12, burası da 12'dir. E hocam burası da 6, şu 6'ya 0 olduğundan. Bak ne çıktı burada? Pisagor. Hatta 90'ın karşısı 12 ise hangi açının karşısı 6'dır? 30'un. E hocam burası 60 yaptı. Tamamı 90 olduğundan 30 yaptı. Tamamı 90 olduğundan 60 yaptı. 60-90 ise burası da 30 yaptı. Benden ne isteniyor? ABC dikdörtgeni döndürülünce AKLM dikdörtgeniyle çakışıyor. A burası KLM dikdörtgeniyle çakışıyormuş. Sonra KL kenarının AD kenarını kestiği noktanın işte tam burası soruluyor. Bak KL'nin AD'yi kestiği noktanın ordinatı yani şuradaki uzunluk isteniyor. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı dostum. 31. soru Denizli oldu. Geldik 32'ye. Ne demiş? Bir okçu iyi bir atış yapabilmek için yayın tam ortasından tutarak oku yayın ortasında oluşacak açının naçı ortayı olacak biçimde yayı germektedir. Evet. Oku yayı tam ortasından tutmuş ve hop şöyle gelmiş. Bu da açıortay ortay olacakmış. Tamam. Bunu gerdi. Gerince ne oluyor? Bir atış için yay şekil 2'deki gibi 12 birim gerildiğinde sana diyor ki şurası 12 birim diyor. Bak şuradaki uzunluk 12 birim gerdim. Girilen kısım burası. Uzunluk 8 birim artmaktadır. E hocam okun uzunluğuna A dersem A artı 8 ken A artı 8 iken 8 birim daha gidiyor. Şuradaki uzunluk A art 8 olmadı mı? Oldu. Şu 8 bir'im daha uzayınca A artı 16 yaptı. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Ve zemine dik çektiğimiz için şu dik olacak ya. Zemine paralel çizgi çektiğimiz için. E, dolayısıyla ne olmak zorunda? Hocam bu en açı orta en yükseklik oldu. kenar oldu. Zaten tam ortasından tuttu. X kenar çıktı. X kenarda açılan açı orta yüksektik diyebiliriz. Hocam burası A artı 16. A artı 16 bölü 2 diyeceğiz. Bence buraya A demeyelim. Şuraya bence 2A diyelim. Çünkü buraya ilk, okun uzunluğuna 2A dersek. Burası 2A artı 16 yapıyor dostum. Ee, toplam ipin uzunluğu 2 artı 8'e 8 eklediğimiz e zaman 2 artı 16 o zaman burası A artı 8'e A artı 8 oldu mu? Oldu. Devam edelim. E hocam burası ikiz kenarda çizilen yükseklik açı ortay tabanı da iki eşit parçaya bölmek zorunda. Bunun da tamamı 2 artı 8'di. Burası da A artı 4 mu oldu? Evet. Burası da A artı 4 oldu. A, burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Yap Pisagorunu kardeşim. Hocam a 8'in karesi eşittir a artı 4'ün karesi a artı 12'nin karesi diyeceğiz ve işlem işlem işlem işlem işlem işlem hisset kardeşim 12 varsa 12 biraz tehlikeli 5 12 13 olabilir 9 12 15 olabilir 12 16 20 olabilir 5 olması için 5 yazarsam 5 12 13 sağlamıyor 9 olması için 9 olması için buraya kaç koyacağız 5 koyacağız. E, 9-12-15 oldu sağlamadı. Ya da 12-16-20. Zaten arkadaşlar dik kenarla hipotenüsü arasında 4 fark var. 3-4-5'in büyük ihtimalle 4 katıdır. O da 12-16-20. Yani sen A yerine 12 yazarsan. 12 yazarsan. 12-16. Bak burası 16 oluyor çünkü. Burası da kaç yapıyor? 20 yapıyor mu? Yapıyor. Hissettik ve A'yı kaç bulduk? 12 bulduk. Bizden ne isteniliyor dostum? Çekil 2'deki X isteniyor. E hocam şuradaki okun uzunluğu zaten. Okun uzunluğu 2A'ydı. Okun uzunluğu kaç yaptı? A'yı 12 bulduysak eğer burası 24 yaptı. Okun uzunluğu 24 ise 12 artı X eşittir 24 olduğundan X'e de kaç kalır o zaman? 12 kalır. Yani cevap 32. soruda Denizli yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminin d iki köşesinin koordinatları 3'e 7 ve 9'e 7 olan bir düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 3 biridir. Valla arkadaşlar böyle analitik düzlem çizmeden yapasım geldi ama şuraya baktığım zaman bak. Koordinatların aynı olması da özel bir durum aslında. O yüzden analitik düzlem çizip analitik düzlemle yorumlayalım. Belki bir şey kaybetmeyiz. Dur bakalım. 3'e 7 noktası nerede? Hocam 3'e 7 burada. Bak 3'e 7'ye gösteriyorum. Öbürü nerede hocam? Öbürü de 9 9'a 7. 9 9'a 7 de burada. Tamam. Şöyle de bir 9'a 7 var. 3'e 7 9'a 7. Şuralarında dik olduğunu biliyoruz. Şimdi bize diyor ki Ardışık iki kenar bu demiyor. Altıgen. Buna göre diyor bak. Dik koordinat düzleminde iki köşesinin koordinatları 3'e 7 ve 97 e 7 olan düzgün altıgenden bahsediyor. Hocam o zaman bir kenar bu. Şöyle mi çizeceğim ben altıgeni? Hayır kardeşim dikkat et. Ne diyor sana? Sadece iki köşesi bu olan diyor. Altıgenin zaten bir kenarını kaç vermiş? 3 vermiş. Sen buraya bakacak olursan şu uzunluk 6. E o zaman burası da 6. E demek ki altıgenin bir kenarı burası olamaz. Bir kenarı 3 olacak. Peki altıgen çizsek bir kenarı 3 olan altıgende neresi 6 altı birimdir arkadaşlar? Hocam en uzun köşegen 6 birimdir. Bir kenarın 2 katı. He, o zaman karşılıklı iki köşesi bu olacak. Bizim altıgenimiz böyle mi olacak arkadaşım? Evet, evet. bizim altıgenimiz şu şekilde olmak zorunda karşılıklı iki köşesi. Peki diyor ki, buna göre diyor orijinden geçen ve düzgün altıgenin alanı eşit alanlı iki parçaya bölen doğrunun eğimi kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ben orijinden geçen bir doğru çizeceğim. Öyle bir doğru çizeceğim ki hop şu altıgeni eşit alanda iki parçaya bölecek. Arkadaşlar eşit alanda iki parçaya bölen yer nerede? Bak iyi dinle beni. Paralel kenarda eşkenar dörtgende. Dik dörtgende karede. Karşıtlı kenarları paralel olan bu dörtgenlerde. Paralel kenarının özel ellerinde. Paralel kenarda göstereyim sana. Hocam şu paralel kenarda mesela şöyle bir çizgi. Ya da şöyle bir çizgi eşit alanlı iki parçaya biliyorsa ağırlık merkezinden geçer. Nerede? Karayar kenarının ağırlık merkezi neresi? Köşegenlerin kesim noktasından geçer yani. Tamam bunu öğrendik. Köşegenlerin kesim noktasına. Dikdörtgende de böyle karede de böyle. Hatta düzgün altıgende de böyle. Düzgün çokgenlerin hepsinde böyle mi? Valla arkadaşlar düzgün tekgenleri tam düşünemiyorum şimdi. Düzgün beşgende sağlanır mı sağlanmaz mı? Onu da sonrasında ben size ispatlayabilirim de. Ama düzgün altıgende de böyle. Karşılıklı kenarları paralel olan ya da düzgün çiftgenlerde de bu şekilde diyebiliriz. Çünkü orada bir kelebek benzerliği falan çıkıyor arkadaşlar. Düzgün altıgende de öyle. Tam ağırlık merkezinden geçen doğru olduğu zaman arkadaşım. Yani bizim şu doğrumuz şu şekilde olursa eşit alanı iki parçaya bölmek zorunda. Altıgende de böyle ağırlık merkezinden geçecek. Tamam. E peki o zaman bu doğrunun neyimi kaçtır diye soruluyor. Hocam şurası kaçtı? 3'e 7'ydi. Burası kaçtı? Hocam burası da 9'a 7'ydi. E ben şuradaki noktayı bulabilirim. Buradaki nokta tam şu ikisinin orta noktası değil mi? 9 artı 3 12 bölü 2 6'ya 7 noktası değil mi arkadaşım burası? Evet. Şimdi bu doğrunun eğimi isteniyor. Eğim dediğim burası da 0'a 0 noktası ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil mi? 7-0 bölü 6-0 yani 7 bölü 6 yapar arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Valla bu ayarda bir soru altıgenle mi olur? Paraya kenarda mı olur? Dik dörtgenle mi? Karede mi? kenar dörtgenle mi olur? Bilmiyorum ama bu ayarda bir soru. Bekliyorum artık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya geometride normal geometride gelir ya da analitin içerisinde böyle çiziltirip bu şekilde bir soru gelebilir diye tahmin ediyorum. Güzel bir soru. Evet 33. soru. Böylelikle Edremit yaptı. Geldik 34'e. Tüm iç açıları ölçüleri birbirine eşit olan altıgenden bahsediyor. Tüm iç açılarının ölçüleri Hocam bu düzgün altıgen de olmuyor muydu ya? Diyenleriniz vardır. Eee yok. Düzgün altıgen olması için ne olması lazım? Bütün kenarların eşit olması lazım. Bütün iç açılarının da eşit olması lazım. Bütün açıları eşit olan bir çokgen, altıgen, düzgün altıgen olmak zorunda değil. E hocam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane açı var. 6 tane açının toplamı 6 tane alfa eşittir. N-2 çarpı 180'den gidebilirsiniz. Ya da kardeşim... Normal düzgün altıgende bir açı, bir açı kaç derece 120 derece oradan da gidebilirsin e, burada Çünkü n'e e böleceksin ya oradaki açıyı Hani 6 tane Alfa eşittir n 2 6 2 çarpı 180'e eşit ya iç açılar ölç toplamalım ha üçgen sayısı kadar 180'e eşit ya E buradan da kaç çıkıyor arkadaşlar e, bir tane açı 120 derece geliyor zaten ama düzgün altgende de bir açı 120 derece ya bütün açıları eşit olan altıgende açılarımız 120 derece olduğunu altıgenden de hesap edebilirsin büyük ihtimalle. Buradan da yap. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. Işte 30 4 kere 3 12. 120 derece olduğunu buradan da bulabilirsin zaten. Tamam. Buradan da alfayı 120 derece bulduk. Neyse 120'şer derece bulduk buraları. Hmm. Hocam şurada direkt 4 4 var ya. Hemen aklıma şey geldi. hop şöyle. 4 4 var. Burası da 4 3 olacak. Zaten bizden şu uzunluk istenilecek bir kere. Bunu bulmak zorundayım ben. E o zaman 30-30-123 geninden ne olacak? Yani 90 dereceye karşılık getirmem lazım. O yüzden bak burası 30. Buraya da kaç? 90 derece kaldı. 4-4 ise burası 4-3 yaptı. Şurası da x. x'in karesi neye eşittir? 1'in karesi artı 4 kökün karesi. 48-49 yapıyor orası. E hocam bu 49 yaptıysa eğer x'i de kaç buluruz? 7 buluruz. Şurayı 7 bulduk. Sonrasında ne yapacağız hocam? Şu 3'ü 4'ü 4'ü 1'i nasıl kullanacağız? Arkadaş Şimdi benden bunun çevresi isteniyor. Şu artı, şu artı bunu bulmam lazım değil mi? Şunun da şunun toplamını bulmam lazım. A artı B'yi bulmam lazım. Peki ne yapmalıyız burada? Düzgün altıgende şu uzunluğu bulmak için bir hamle. Hocam şuradan şöyle dik, buradan dik mi çizsek? Şuradan da sonra böyle bir dik mi çizsek? Tabii büyük ihtimalle çıkar arkadaşlar. Buradaki dikmelerle çıkar ama düzgün altıgende ne yapıyorduk? Hani iç açılar 120 derece ya. Dış açılar kaç derece yapıyor? 60 derece yapıyor. Hocam burası da kaç derece? 60 Ha, uzattığın zaman ne çıkıyor? Eşkenar üçgenler karşımıza çıkıyor. E burada da uzat şöyle. Hocam burası da 60 burası da 60. E burası da 60 oldu. Bak 60 60 şunu da uzatsam böyle. Burada da 60 60 olduğundan burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 4 4 4 oldu. 4 4 4 oldu. Şurası birken burası da 1 1 1 oldu. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç yaptı? 9. Hocam bir kenar 9 olacak. 4 3 daha 7'si buradaysa buraya 2 kaldı. Burası da 2 birim yaptı. Yani buraya 2 bulduk. E burası da 2 oldu. E hocam burası da 9 olacak. 1, 2 daha 3. Üç. 3'ü buradaysa buraya da 6 kaldı. O zaman burası da 6 oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? İkinci şekildeki şeklin çevresi isteniyor. Şunun çevresi. 7, 3, 2 ve 6'ın toplamı. 7, 3 daha. 10, 12, 18 mi yapıyor? Evet çevreyi böylelikle 18 olarak buluruz. Gerçekten güzel bir soru. 34. soru. Denizli çıktı. Çok güzel bir soruydu. Geldik 35'e. Ayşe ve Fatma'nın odalarında bulunan benzer görünüme sahip dikdörtgen. Benzer görünüme sahipse arkadaşlar şu kısa kenarın uzun kenar oranı buradaki kısa kenarın uzun kenarı oranına eşittir. E o zaman kısa kenarın uzun kenarı oranları birbirine eşitse şurada bir köşegen çizilmiş ya. Ben de burada bir köşegen çizsem ama çizmeden önce şu işlemi yapabilirim ben. Yarı çap uzunluğu kaç? 15. Hocam burası da 15. 15-25. Ne üçgeni? 15-20-25 üçgeninden burayı bulduk. Tamam. E o zaman hocam burada aslında köşegeni çizmeden de şunu yapabilirim. Bunlar birbirine benzer mi? Benzer. Kısanın uzun oranı kaç burada? Hocam kısanın uzun oranı 15 bölü 20. E o zaman bu 15 bölü 20 dediğimiz nedir? 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4. Burada da kısanın uzun oranı 3 bölü 4 yapacak arkadaşlar. 3K ise burası ne olacak? 4K olacak. E hocam burada merkez var, teğet var. Çek dik yapsak. E sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Her şey belli. Öktit bağıntısı yapmak için iki kenar maalesef yok. O zaman alfa, beta'ya dalalım. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam büyük üçgenle şuradaki üçgen bu kenar var ya burada. Bu üçgen benzer. Hatta büyük üçgen 3, 4, 5'in katı değil mi? Evet. Hocam bu üçgen de 3, 4, 5'in katıdır o zaman. Alfanın karşısı 3'ün katı, beta'nın karşısı 4'ün katı. Burada da alfanın karşısı 3'ün katı, beta'nın karşısı 4'ün katıdır. a 4, a 62 ise A8. Burası 24 yaptı. Alfa betalı üçgen 3, 4, 5'in katı ya. Bak betanın karşısı burada 24 ise 24 ise bu sefer buraya şey diyelim. Şuradaki alfa betalı üçgene bakalım. Onu da siyah kalemle göstereyim. Buradaki alfa betalı üçgende de burası da 3'ün en katıysa burası da şu dik kenarda neye eşit olmak zorunda? 4'ün en katına eşit olmak zorunda. Çünkü alfadan betaya geçir 3'e 4. E hocam 4'en 24 değil mi? Evet. 4n eşittir 24 ise n'i buradan 6 buluruz. Bizden de x eşittir 3n isteniyor. Dolayısıyla a en yerine 6 yazdığımızda cevapta kaç çıkar? 18 çıkar. Yani 35. soru böylelikle balık esir oldu. Daha değişik şekilde tabii ki çözebilirsiniz arkadaşlar. Hocam burayı bulduk ya. Pisagordan burayı yap sonra buradaki pisagordan burayı yaz. Oradan da çıkardı aslında ama biz şuraya yoğunlaştık. Çünkü alfadan betaya geçiş 3'e 4. Tamam. 35. soru. Böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 36'ya. Aşağıda daire biçimindeki kapı gözü ve ona eş olan kapağı şekildeki A noktası etrafında dönebilmektedir. Tamam. Kapak şekildeki A noktası etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde b C'ye geliyor. Bak şimdi. Şu şöyleyken BC'ye mi geliyor? Evet. BC'ye geldiyse hop şöyle. Dönmeye yapıyorum ya. Hop şöyle. 60 derece dönecek. Hocam burası 60 derece dönünce B, C'ye geldi. Burası 60 derece. C noktası da D'ye geliyor. O zaman D'de de bir dönme yapalım. Şuradan da hop buraya geliyor. Hocam burası da 60 derece dönmüş oldu. Bu arada senin bu çizgi bak dikkat et. Şu çizgi döndüğü zaman buraya geldi. Yani dönme işlemlerinde eş şekil. Şu döndüğünde kalem yine aynı kalem mi? Evet. Yani bu ne demek? Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta bu da dönüp buraya geldiğinde bu da eşit oldu. Evet. Bak ne çıktı bu 60 kolları böyle çift çizgili olunca insanın altına hemen eşkenar üçgen geliyor. Hocam eşkenar üçgen. Bak burada da eşkenar üçgen. Burası 60 buraları da 60 60 oldu. 60 ise buraları da 60 60 oldu. Benden ne isteniyor? Kapağın yüzey alanı 36 pi olduğuna göre, kapağın yüzey alanı yani yarıçapı iken pi r kare eşittir 36 pi ise pi'ler gitti. r kare 36 ise r'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden B noktası ile D noktası arasındaki uzaklık isteniyor. Şuradaki uzaklık istemiyorum. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? Burada şunu yapalım. Ee, yarı çapa 6'ı bulduk? Evet. Şu merkezi şurada olsun. Hocam yarı çapa 6'ıysa bu da 6. Bu da 6. Bu da 6 değil mi? Evet. 6 6 6. E hocam bu aynı zamanda eş üçgenler ya da çevrel, çevrel çemberin merkezi bu işte çemberin merkezidir. Her şeyin merkezidir. Bunlar 30 30 olmaz mı? Olur. Evet yarı çapı altı. Çok güzel. E burada da aynı şekilde şuradaki merkezden de şöyle şöyle şey yapabiliriz aslında. Bizden BD arasındaki uzaklık isteniyor. Bu arada bu bir eşkenar dörtgen değil mi şöyle? Eşit eşit eşit eşit. Burası da eşkenar üçgenden dolayı eşitliği yazmıştık ya. Eşkenar üçgendeki şu açı ortayın devamı nedir? Ooo köşegen değil midir? Köşegenler açı ortaydır. O zaman burası da 30-30 yaptı. E, o zaman her şey çıktı meydana kardeşim. Eşkenar dörtgende köşegenler de dik kesiyor zaten. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3'tür. E bitti. Burası 9 iken bu yükseklik. Burası da 9 olmaz mı? Olur. Ee, aynı yükseklik. Çünkü köşegenler birbirine eşit. 9 ise burası da 9 oldu. Toplam şu uzunluk kaç yaptı o zaman? 18 mi yaptı? Evet 18 yaptı. 36. soru. Böylelikle C. oldu. Geldik 37'ye. Aşağıda gidik. Koordinat düzleminde verilen kareler eştir. Birim kare dememiş. Bir kenara bir demeyelim. 2 eştir x doğrusu ile C noktasından geçen 3 3'ye bak şuradan geçen Arkadaşım 3y artı x eksi 3 eşit 0 doğrusunun kesim noktası kaymış. Orijinden geçen bir doğruyla buradan geçen bir doğru k noktasında kesiyorlarmış. Hocam bu doğru x eksenini kestiği yeri bulalım. Y ye yerine 0 yazarsam, y ye yerine 0 yazdığım zaman x'i kaç bulurum? 3 bulurum. Hocam x 3 ise eğer, şunlar birbirine eşit değil mi kareden dolayı? E burası da eşit, burası da eşit. E bunun tamamı 3 ise, bunlar kaçar birim oldu? Birer birim oldu. Gerçekten birim kareymiş. E şimdi bizden ne isteniyor? Şuradan geçen bu doğruyla buradan geçen bu doğrunun kesim noktası isteniyor. E ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağız kardeşim. Ama bu doğrunun adı neydi? 2y eşittir x doğrusuydu. Bu doğrunun adı da 3y artı x eşittir 3 doğrusuydu. Yani x yerine 2y yazalım. Gel burada x yerine 2y yazdığım zaman. Hocam 5y eksi 3 eşit 0 oldu. Y'yi de buradan 3 bölü 5 buluruz? Evet. Şimdi kestiği yerin y'si 3 bölü 5 çıktı. Buradaki y 3 bölü 5. Hocam x yerine 3 bölü 5 yazarsam, bak şimdi dikkat et, ee, y yerine 3 bölü 5 yazarsam 2 çarpı 3 bölü 5 eşittir x ya. O da 6 bölü 5 mi yaptı x'te? X de 6 bölü 5 yaptı. Burası da 6 bölü 5 yaptı. Evet. Bizden ne isteniyor? Şuradaki k noktası, a k'nın eğimi isteniyor arkadaşlar. Şuradaki eğim. A noktasında belli mi belli? 1'e 0 noktası. 1'e 0 noktasından geçen ve 6 bölü 5'e 3 bölü 5 noktasından geçen doğrunun eğimi isteniyor. Gerçi dik çizip de oradan da tanjant alfadan da bulabiliriz sonucu ama dur. Ee, direkt y'ler farkı. Eğim ne olacak? 3 bölü 5 eksi 0 bölü 6 bölü 5 eksi 1'e eşit olacak. Yani 3 bölü 5 bölü 1 bölü 5 yapar. Bölü 5'ler gider. cevapta kaç yapar o zaman? 3 yapar. Dolayısıyla 37. soru. Böylelikle Edremit oldu. Geldik 38'e. Mavi boyalı kare prizmalar. Üst yüzeyi sarı boyalı, yan yüzeyi pembe boyalı kare prizmaların üzerine ayrıntıları üst üste gelecek biçimde. Önce şekil bir dek konul gibi konulunca. Ya yani şöyle konulmuş. Sonra da böyle konulmuş. Tamam. Bu şekilde konulduğunda alan ne azalmış? 75 azalmış. Bu kare prizma ya. Şurası A. Öbür tarafı da A. Yani şurası da A. Yani şu kısımda A. Hocam burası akare şuraya da haş diyecek olursan burası da haş ya. Hocam azaldığı için şuradaki alan burayı kapattı. Bir de şuradaki alan burayı kapattı. Yani akare artı a haş mı azaldı buradaki alan? Evet bu kaç verilmiş? 75 verilmiş. Sonra şekil 2'deki gibi dizildiğinde hocam şurada bir akarelik kısmı kapattı. Burada da bir akarelik kısmı kapattı. 2 tane akarede kaç verilmiş? 50. Bu kapanan kısımlar 50'ymiş. O zaman A kare eşittir. 25'den A'yı 5 buluruz. Gel burada A yerine 5 yaz. A yerine 5 yazdığım zaman burada 25. Şöyle gösteriyorum. 25 artı 5H eşittir. 75 yapacak. 5H eşittir. 50 ise H'ı da böylelikle kaç buluruz? 10 buluruz. Evet gençler H 10 çıktı. E o zaman H 10 çıktıysa A'da kaç çıkmıştı? 5 çıkmıştı. A 5 çıktıysa o zaman burası 5 burası 10 Toplamda şu uzunluk kaç yaptı 15 Hocam burası 15 Burası da 15 çünkü bu da bir kare prizma diye söylemişti Mavi boyalı kare prizmalar Üst yüzeyi sarı boyalı yan yüzeyi pembe boyalı olan Kare prizmanın üzerine diyor Tamam o zaman bu da kare prizma Şuradaki yükseklikte bu kenar yapıştığı için buraya, Burası da 5 değil mi Yani şurası da 5 Büyük kare prizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor Büyük kare prizmada kenarlar 15 15 5 değil mi Evet 15, 15 ve 5'lik prizmanın nesi isteniyor benden? Yüzey alanı. Yüzey alanı nasıl bulunuyordu? Kenarların 2 tane çarpımın 2 katı. 15 ile 15'i çarpımı 225. 2 ile çarp 450. Artı şu ikisinin çarpımı 75, 2 ile çarp 150. Artı şu ikisinin çarpımı 75, bir de 2 ile çarp. O da 150 yaptı. Yani şöyle diyebilirsin. 2, AB artı, AC artı, BC şeklinde de yapabilirsin ya da kenarların ikiser çarpımının 2 iki katı da diyebilirsin. 300 750 mi yapıyoruz cevap? Cevabımız böylelikle 750 yaptı. Yani 38. soru Balıkesir kesir çıktı arkadaşlar. Geldik 39. soruya. Şekil 1'de dik silindir biçimindeki ölçek kabı koni biçimindeki huni ile doldurulmak istenmektedir. Ölçek kabının yüksekliği h, taban yarıçapı 9. Huninin taban yarıçapı 15. Huninin taban yarıçapı 15 olarak verilmiş ve ana doğrusu da şey verilmiş. Arkadaşım Huni'nin taban yarıçapı çapı 15 ise yüksekliği içecek olursak 15-20 25 üçgeninden Huni'nin yüksekliğini kaç bulduk? 20 bulduk. Peki. Şu yükseklik 20 değil yalnız. Dikkat edin. Sonra ne demiş? Ölçek kabı Huni. Huni ölçek kabının içine şekil 2'deki gibi üst yüzeyi tabana paralel olacak biçimde yerleştirilip ölçek kabı Huni seviyesinde şekil 2'deki kadar doldurulduğunda Huni ile ölçek kabı arasında kalan boşluk kadar sıvı almaktadır. he Arkadaşlar Pony ile ölçek kabı arasındaki boşluk şurası değil mi? Su doldurulduğunda. Evet hocam. Bak şimdi. Burada bir şeyler var mı? Var. Şunun yarıçapını kaç vermişti? 9. Ben şurada şu yüksekliği çizdiğim zaman. Şu yüksekliği de ben bulmuştum. Yüksekliğinde kaç olduğunu biliyorum? 20 olduğunu biliyorum. Burada 9 bölü 15. 9 bölü 15 dediğim 3'e böl 3 3'e böl 5. Hocam 3 bölü 5 oran var burada. E ben şuradaki şeyleri bulabilirim. O zaman burası 3 açken burası ne oldu? Yani burası 3A iken burası 5A'ya ya. Ee, 3 açken burası da 5A olacak. Buraya da 2 aç mı kaldı? Evet. Sonra ne yapacağım arkadaş? Şuradaki sıvı buraya da gelmiş. Eyvallah. Yüksekliği bulacağım. Şuradaki H'la karıştırılmasın. Şuraya ben bir X diyeyim istersen de hiç karışmasın orası. A ben X'i bulabiliyorum. Zaten 5X neye eşit? 5X 20'ye eşit diye bulmuştuk 15 20 25 üçgeninden dolayı. Hocam 5x20 ise x buradan 4 geldi. x4 geldiyse burası kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Haç kaçtır diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar ben hep şunu kullanırım. Bir koni ile bir silindir aynı yüksekliğe sahipse bunun hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3 bunun da hacmi taban alan çarpı yükseklik olduğundan şuradaki hacim v iken bunun hacmi 3v oluyor. Ben bunu çok kullandım siz de kullandım. E şu tabanlı şeye bakacak olursanız Şuradaki silindire üstteki silindire bakacak olursanız Şunun hacmi V iken Bak burası V iken Tamamının 3V olması lazım O zaman boşluk şuradaki sarı kısmın Şu ikisinin toplamına ne kaldı 2V kaldı E hocam şuradaki boşluktaki 2V iken Şu boşlukla burası eşit verilmişti zaten Burası da 2V E sonra şuranın ben ne olduğunu biliyorum 3V olduğunu biliyorum Buranın ne olduğunu biliyorum 2V olduğunu biliyorum Arkadaşlar hacimlerle yükseklikler doğru orantılı değil miydi Nerede prizmalarda yok taban alan çarpı yükseklik burada da taban alan çarpı yükseklik yapmana gerek yok. Silindir de bir prizmadır aynı zamanda o yüzden 3V'de şurası 12 yükseklik varsa o zaman 3V'de yazalım 12 yükseklik varsa V'de kaç yükseklik olur? 4 ama buradan buraya 2V var 2V'deki yükseklik kaç olur? 8 o zaman buradaki yüksekliği de buradan buraya kadar 8 olarak buluruz bizden toplam aş isteniliyor. Toplam ağaçta neresiydi? Silindirin yüksekliğiydi. Arkadaş şuraya kadar 8 buldun. Buraya kadar 12 buldun. Yani cevap ne yapacak? 12 artı 8'den 20 yapacaktır dostum. Valla ÖSYM şu mantığı seviyor. Sorularda kullandırmayı. Sen tabanın çarpı yüksek bölü 3'ten gidebilirsin de. Ama bunu kesin, ama kesinlikle bilmediği istiyorum. Burası V iken buranın 3V oldu. V iken tamamı 3V. Boşluğa 2V kaldı. Boşlukta şuradaki suya eşitti. Cümlede öyle demiştim. Sonrasında burası 3 veya burası 2 veya yükseklerle hacimler doğru orantılı prizmalarda bunu da kullanmayı ihmal etme. Evet 39. soru güzel soru Akçay ve ÖSYM buna dikkat ediyor. Yani şuradaki mantığa dikkat ediyor. Artık bu ayarda mı soru gelir? Daha farklı bir şekilde kullandıracak şekilde mi gelir? Bilemem ama bu mantıklı bir soru yine bekliyorum dostlar. Evet geldik son soruya. Dik koordinat düzleminde A ve B köşesi X80'in üzerinde olan ABCD karesinin C köşesinden D doğrusu geçmektedir. Evet dik koordinat düzlemi çizelim o zaman şöyle bir. A ve B köşeleri X80'in üzerinde olacak diyor. C ve D köşeleri de birinci bölgede. O zaman A buradaysa B burada. Bizim direkt C ve D de birinci bölgedeyse bizim karemiz ne olacak arkadaşım? Şu şekilde olmak zorunda. Evet ABCD C, D karesi şöyle olacak. Sonra C köşesinden bir D doğrusu geçmektedir. C köşesinden D doğrusu geçiyormuş. Şöyle bir D doğrusunu geçirelim bakalım. Orijinden de geçecek. C köşesinden de geçecek. Tam geçirdim. Çok güzel. Bu doğrunun da adı neymiş? Y eşittir. MX doğrusuymuş. Karıyı alanları 3 olan iki bölgeye ayırıyormuş. Hmm. Buradaki alan A iken burada kalan 3A diyor. Yani şu komple alan 4A. O zaman alan dağıtacak olursam şöyle hop şöyle. Tüm alan 4A ya 2A 2A diye paylaşacak. O zaman buraya A kaldı. Çünkü 2A olması için. Buraya da 2A mı kaldı? Evet. E A'ya A oldu burası. Hocam burası A'ya A ise tabanlar birbirine eşittir. Çünkü alanlar eşitse tabanlar da birbirine eşittir. Ne güzel. Burada güzel bir şey çıktı. Hatta buraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. Karenin bir kenarı 2A mı oldu? Evet. Benden ne isteniyor? Şu eğimi bulmam isteniyor. Çünkü buradaki alan da karenin alanı da M cinsten verilmiş. M'yi bulmaya çalışayım ben. M nedir? Tanjant alfa eşittir. Hocam buradan bulamıyorum ki. Bak da şu paralel. Z'den dolayı burası da alfa m dediğim tanjant alfa tanjant alfada a bölü 2a a bölü 2a olduğundan 1 bölü 2 yani burası. Hocam m'yi buldum. 1 bölü 2. O zaman alanı da vermiş bana. Alan ne? 3m bölü 2. Yani 3 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Çünkü m 1 bölü 2 olarak bulundu. Karenin alanına eşit. Karenin alanında e, neydi arkadaşlar? Bir kenar bir kenara 2a demiştik. 2a'nın karesine eşitse ya da artık şuna n diyelim isterseniz. Direkt karenin kenarı lazım olacak bana. Bu n kareye eşit. O zaman burası 3 bölü 4 eşittir n kare olduysa. Karenin bir kenarı ne olacak o zaman? Karek günü aldığın zaman n buradan neye eşit oluyor? Kök 3 bölü 2'ye eşit olacak. Bizden de ne isteniyor? Çevresi isteniyor. Kardeşim karenin çevresi de 4 n mi? Evet. 4 tane kök 3 bölü 2'ye eşit olacak. O da 4 kök 3 bölü 2'den 2 kök 3 çıkar. Yani cevap böylelikle Akçay yaptı. Kırkıncı soruda, Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Kare bilgisini de kullandırmış. ÖSYM zaten böyle. Kazanımları iç içe vermeyi çok seviyor. Bak üçgende alan dağıtmayı kullandırmış. Kare konusunu kullandırmış. Analitik geometriyi kullandırmış. Eğimi kullandırmış. Yani 3-4 tane ya da 4-5 tane kazanımı özellikle analitikte çok seviyor. Tam ÖSYM'e ayarında bir soru gerçekten. Ve burada da yine güzel sorular vardı. Ve burayı da bu şekilde hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Deneme 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.